Yani şöyle gösterelim yani evet. kök şeyini. Bu birinci bıçak. Evet e, birinci bıçak. Dediğimiz. Yani üçüncü bıçak e, kök sistemi gibi bir kök sistemi gelişim. Aynen. Yani, evet. Burada üzümleri de görüyoruz. Bu sene iklim olarak e, kötü yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'mızda da çok iyi gitmiyor. Gitmiyor maalesef. Yani e, 15 Ağustos 2020 e, Manisa Paşaköy'deyiz. Yanımızda e, Rekor Gelişim. Müşterimiz Cengiz Topel, evet. Manisa Merkez Bayemiz Hakan Çetin. Burada birinci bıçaktaki bağımızda bugün kök, gövde genişlikleri, yıla dayalı verim bunları konuşacağız. Neler oldu? Rekor gelişimi bu bağınızda kullandınız, farklı diğer bağlarınızda da kullandınız. Neler gözlemlediniz? Buradan başlayalım, devam edelim. Burası birinci bıçakta olan bir bağ. Birinci bıçak. Hakan arkadaşımız satıyor rekor Hı -hı. gelişimi. Evet, Hakan Bey'den. Onun tavsiyesiyle aldık. Bu bağımızda denedik. Bu bağda denedik. Evet. Ee, bu bağda e, bunun çeşidi nedir? Öncelikle bu bağımızın. 41B bu. 41B. Bir de Paşaköy'de buranın... Muhto Selvili Mezar. Meksi Selvili içeri. Mezar. Buradaki evet. üreticiler bilir, evet, evet, manisallar bilir. bilir. Ee, ne zaman uyguladık? İlk bu uygulamayı ne zaman yaptık? Rekor gelişim uygulamasını. Bunu ne zaman yaptık? Ocak. Ocak ayında. 2020 Ocak ayında evet, yaptık. Ee, birinci bıçaktaki bağımdanızdayız. Neler oldu? Bu sene bağlarımız uyandı. Neler yani, gözledik? Gelişiminden bahsedin. Kullanmadığımız bağda da ilk etapta gelişim aynı gibiydi ama <gülüyor> burada üzüm tutumundan sonra biraz farklılık gösterdi. Yani bağ yükü geldikten sonra. Evet. Bilirsiniz. Biraz ee, üzüm tutumunda biraz daha farklı oldu burası. Tutumun farklı oldu. Evet, Peki. Kök gelişimi, şu gövde kalınlıkları falan. Yani şurada gösterelim. Şu evet. Kök şeyini.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 Sulamayla ilgili su tasarrufundan şey sağladı mı size burada sağladı yani, yani toprağınızın yapısında nasıl bir değişim oldu biz onu 12 on saatte burası suyunu alıyor 12 saatte namarı. su alıyor ve evet. e, gelişimden kaynaklı evet. buradaki su isteği azaldı mı yani bu sene mesela e, kurak bir yıl olmasına rağmen çok aşırı olmadı su isteği. Mesela kaç kere suladınız en son suyu ne zaman verdik bu bağa en son musun? suyu 10 gün önce verdik 10 gün önce verdiniz evet. e, toplamda kaç kere sulandı bu sezon bir sayı var mı verebilir misiniz Altı kez. Yani. Altı kez suladınız. Evet. O da kısa, ee, kısa kısa. Evet. Kısa, saat, kısa e, zaman evet. şey kısa. 8-10 Evet. Başlarına biraz daha İklimde sıcak gidiyor ciddi anlamda. Evet, Hakan son... şey, bunun haricindeki diğer bağlarınızda da kullandınız. Bu yıl kullanmadım. Bu yıl tek burada kullandım. Geçen sene kullanmıştınız orada. Bir önceki sene o büyük bağda kullanmıştık. Büyük biz, bağda Hakan. kullandınız. Evet. Hakan Bey siz neler söylemek istediniz? Teknik anlamda bu bağın tutumu, gelişimi, yani üzümlerden şimdi... bahsedelim. Birisini getirsek desek ki bu bağ kaç yaşında e, muhtemelen üçüncü bıçaklar yani öyle bir kök kalınlığı sahip Şöyle duralım, olur. Cengiz Bey siz Manesalısınız, burası Paşaköy, ee, insanlar sorabilir size ee, evet. bugün 15 Ağustos 2020. Evet. Buraya bir dipnot düşelim ki dediği gibi insanlar farklı algılamasın, devam edelim Hakan Bey. Yani üçüncü bıçak kesim gibi bir kök gövdesi oluşturulmuş. Bu yıl zaten malum e, silkmeden dolayı sıkıntılar yaşandı. E, burada o silkmenin de olmadığını gördük. Burada görüyor musunuz? Mesela şurayı da de gösterelim, güzel. devam edin. Şu üzümleri de gösterelim. Çok fazla bir silkme hareketi görülmüyor. Çok fazla silkme şeyi yok, sıkıntısı yok. Yine e, 500 kilogram civarlarında bir üzüm gözüküyor. Birinci bıçak olmasına rağmen <gülüyor> iyi bir verim. E, bağın yeşilliği, sürgün olayı uçları kesildi zaten. Hı hı. E, evet. Güç yine devam ediyor. Hemen yan kollar atmaya başlamış. Onlar devam ediyor sürgün olarak. Bir de gübreleme anlamında e, bu sene burada çok bir besleme de yapılmamış. Yok, doğru mu? Bir şey gübre toprak altı hiç kullanmadık. Yani e, normalde hiç toprak, toprak altı da kullanılması gerekiyordu bir metre evet. hararetle. Onu hiç kullanmadık. Onu da şey olarak Hı. ekleyelim. Yani kullanılmaması yani kullanılmaması durumunda bile işte kök gövde kalınlıklarını görebiliyoruz yani. Bunun yarısı kadar olması gerekiyor aslında birinci bıçakta. Hı -hı. Ama Öyle şu anda demiştim. üç yaşında şey üçüncü bıçak gibi bir göğde kalınlığı malum. Cengiz Bey burada e, verim anlamında bu verim iyi midir sizde? 500 kilo verim. Vallahi Hakan daha iş bu işiniz bana. Yani ya tabii Hakan Bey bir, birinci bıçakta 500 kilogram ideal yapıyoruz. Yıla göre. Bir de yıla göre değerlendirirseniz. E, bu gelecek seneye zaten e, yine şurada oluşan çubuklarımız mesela. Hepsi şu anda Ağustos'un 15'i olmasına rağmen. Hı hı. Gösterelim şöyle. Şöyle pişmiş. Herhangi bir hastalık durumu, çelik marazı olayı hiçbir şey gözükmüyor. Gayet tertemiz. Hı hı. Evet. Yeşillik şöyle bir baktığınız zaman zaten... Şöyle gösterelim. <gülüyor> Gönmel duruyor. Yani buralarda da aynı şekilde görünüyor. Şöyle gösterelim şuradan yüzümü. Yani birinci bıçaktaki üzüm. En azından e, şu gövdeleri de gösterelim. Şu gövdeyi. Şimdi az önce şey yaptık. Buradan kestik, sıkmış. Şöyle görülüyor. Bağım gelişim gayet güzel. Şurada da böyle. E, şöyle şuradan da gösterelim. Şu şekilde gövdeyi. Yani birinci bıçakta. Yani birinci e, bıçakta ideal kök. Şöyle bir çeker misin? Şuradaki yani. üzümü de şöyle alttan çekelim. Şurayı. Şuraları da gösterelim. Yani 500 kilo dediğimiz ürünü en azından... Bu şekilde e, görüyoruz. Gösterelim şöyle ileri doğru, Hakan Bey. Biraz da, yani şu gövdeleri göstere göstere gelelim. Bu şekilde görülüyor ekranda. Şöyle üzüm, şu gövdeyi de gösterelim. Yani bizim burada dikkatimizi ilk çeken zaten gövde kalınlığı. Yani aslında ağacın çok iyi bir şekilde e, şu anda çalışıyor olması, çalışıyormuş, çalışmaya devam etmesi. Üzümünde herhangi bir salma yok. Ee, yeşil aksamda herhangi bir salma yok. Evet. Ağustos Şöyle Ağustos şey olmasına rağmen e, çubuklarımız gayet pişmiş. Pişmiş. Yani e, her şey mükemmel gözüküyor. Cengiz Bey e, tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Tavsiye Bağcılara, ederim. Manisa Türkiye'deki bağcılarımız sizi izleyecekler. Tabii. Bizim Gönül rahatlığıyla. Özellikle bu bölgede tavsiye ederim. Bu yani. bölgede. E, şimdi toprakla ilgili toprak sorunlarıyla alakalı. Bölgede birçok yerde floksara, evet. toprak kaynaklı, kök çürümesi vesaire gibi durumlar oluşabiliyor. Rekor gelişim toprağın fiziki yapısını, evet. organik maddesini, canlılığını çok hızlı şekilde arttırıyor ve bitkinin e, maksimum seviyede çalışabilir evet. e, durumda e, olacağı bir toprak yapısı oluşturuyor. E, biz teşekkür ederiz. Buradan artı bir de şunu önermek istiyorum. Gelecek yıl için e, Rekor Gübre AŞ'nin rekor gübre yaprak gübremiz var. E, bunu sezon başında yapraklar ilk açmaya başladı, uyanmaya başladığı evet. dönemden e, tutuma kadar öneriyoruz. Hasat sonrasında, hasat sonrasında bakımında da bir uygulama öneriyoruz üreticilere. Var mı Hakan Bey ekleyeceğiniz buradan? Yani ekleyeceğimiz bir şey yok. Bir de son şey şunu söyleyeyim ben. Burada Cengiz arkadaşımız toprak talihli yaptırmıştı. 30 santim evet. altında aşırı sert bir tabaka var yani. Sert bir tabaka var. Yani onun olmasına rağmen biz rekor gelişiminde onu çözdüğümüze inanıyorum ki hı -hı. işte kök gövdesi, kök kalın gövde kalınlıkları bu seviyelere geldi. Hı hı. Her şey güzel. Ee, biz teşekkür ederiz Cengiz ben Bey. Ben de teşekkür ederim. Ee, bağınızı bize gezdirdiniz. İnşallah buradan üreticileri izleyecek. Evet. Ee,